Yani D.S.Tudons'tan herkese selamlar. Bugün yine Mallorca'dayız. Mallorca'nın önemli bilhettir önce 2000 ve 1000 yılına dayanan bir tarihinden bahsedeceğim. Maalesef Wikipedia'yı hiçbir yerde bulamadım. İnsanları kınıyorum. Ben almasaydım bunları kim yapacaktı he? Kim yapacaktı? Of. İşte evet D.S.Tudons'la ilgili İspanyolca ve İngilizce karakteri okuyup anlayıp çalıştım. gibi mezarlar burada. Yani o da mezar. Bununla ilgili bazı hikayeler vesaire var onları aratmaya çalışacağım şey i̇şte şöyle bir yer insanlar var şöyle geliyorlar gördüğünüz gibi bakalım ne var ne yok göreceğiz bu arada e, buraya gelmediyse artık nasıl gelebileceksiniz mi? Menorca'da, Menorca'da Stüdele ve Mao şehri arasında Kiyon karayolu üzerinde şöyle göstereyim burası aşırı rüzgarlı şu anda uçacağım neredeyse umuyorum sesim iyi geliyordur size böyle gelişine çok sağ olsunlar İngilizce açıklama yapmışlar. Yani Menorca'nın tarihi gördüğünüz gibi ee, buradaki tarih çağlarından Roma, Teoleotik ondan sonra anladığım kadarıyla Bizanslı'ndan önce tabii yani Epoka İslami Kaysa Hipölyat'tan bile önce yani Milattan önce Milat sıfırsa şurada gösteriyorum nerede parmağım Milat sıfırsa bu Milattan önce 500, 500'den önce 1000'den de önce, 1500'den bin, de önce 2000'den önce, önce de 2500 yıl kadar milattan önce ve eski bir yer gördüğünüz gibi şu girişi hadi bakalım şimdi girelim neler neler oluyor İçeride ne varmış göreceğiz evet içeriye girer girmez böyle sanki İngiltere'ye İngiltere'de şeyler vardı ya hani ismi aklıma gelmiyor 3 tane taş vardı Bir şey Stone'da adı. oraya gelmiş gibi hissettim Boy, boylu boyunca yeşillik var bomboş bir yer bir de burada açıklama yapmışlar açıklamayla ilgili küçük ev gibi bir yer var oraya gideceğim şimdi okumaya işte burada resimleri var. Burası biraz daha aynı zamanda rüzgardan korunaklı olduğu için iyi oldu. Noveta de Estudos. Noveta de Estudos bu Mallorca dilindeki. Estudos Noveta bu da Mallorca dilindeki. Şöyle böyle gibi bir mezar. Bu nasıl yapılmış, nasıl olmuş, açıklaması falan var burada. Joan Ramis, first depicted de Estudos, Noveta in his book, Agueda das, Salitidas, Dele is the Mallorca. Galiba 1810 18 yılında Jean Rambis e, kişi isimli kişi muhtemelen arkeolojik arkeolog bu kişi kişi. E, a, antigüedad, bu ben şey e, tarihi demek antik edat da e, çağ ve yaş demek. Eski çağlarda Celtik Celtik e, şey Menorca'nın Celtiklerle ilgili bir balantısı var ki böyle bir kitap çıkmış. Ben de buradan bunu anladım. Bununla ilgili kitapta bahsetmiş. 1810'dan 1810, sonra araştırmacılar vesaire yapmışlar artık bilim çevirimi ne kadar doğru bilemiyorum çok da güvenmeyin kendinizi araştırın bir zahmet arkadaşlar bak buraya geldik araştırıyoruz yani okumaya çalışıyoruz değişikler geldik her neyse işte eskiden böyleymiş resmi var şu andaki hali böyle henüz daha gitmedik de işte es Tudos Navetta Ezel of the Taliyotik Mallorca minorca pardon Taliyotik çöre demekmiş tam bilmiyorum Bakın internetten, muhtemelen işte çağlar var ya hani milattan önce karanlık çağ falan vesaire onlarla ilgili bir şey. If there is one outstanding symbol of, of the Paris, a new or kind of the from the first mansion of his record of the study of 1818 by Joana Hermes. Demin ki bahsettiğimiz gibi Joana Hermes 1818'de bunun kitabında bahsetmiş. Bu da considered the first book of Paris history having published in Spain, İspanya'da. Bir de historik olarak yani tarih öncesi olarak ilk yazılan kitapmış bu aynı zamanda. Kitap olarak kabul ediliyormuş daha doğrusu. It is excellent state of conservation and popular stories that have uh, arisen around have stuck etnisi net onları zorladı, batıl zeddi. Amerikan people in general and Iceland's visitors. Evet biraz hızlı okumaya çalışıyorum bir kayıp demek için. Today, yani bugüne geçelim. Today, but we know the funerary navetas are unique and original monuments of Mallorca prehistory. Indeed, they have only been found in Iceland and Mallorca during Bronze Age Mallorca. Zedevita iskozukente monument Mallorca'da da bronz dair, bronz çana dair bir şeyler bulunmuş ama Menorca'da bulunanlar yani yani unutmayalım. Menorca'da bulunanlar daha eskiyi işaret ediyor, dediklerini söylüyor. Bu arada bu UNESCO Dünya Mirası'na e, tabii ki. UNESCO böyle bir şey bulur Dünya Mirası'na satmazsa ayıp olur tabii ki. İyi ki de Dünya Mirası'na girmiş tabii ki. Bir kez kebap beğen geçelim. Neymiş bu Naveta Estudos? Eski çağlarla ilgili kazılar vesaire yapmışlar. Nasıl olduklarını gösteriyorlar insanı. Resimde de gördüğümüz gibi şunu şöyle yapayım. ipim rahat rahat şey yapalım. The archaeological context of Estudos Naveta funerary rituals. Ha, funerary rituals yani şey. E, ne diye şey ya? Funeral. Ne diye ya? Funeral. Funeral. Canansı Canansı töreni, ritüellerle ilgili bir şey var. Navetas archaeological Forms which uh, bodies, people sexes and bence bu Navetas tahminimce bir uygarlık cinsi veya bir bunlardan bahsediyorum bu şeylerin ismi de olabilir. İnsanlar ee, öyle gördükten sonra yaşlarına, cinslerine fark etmeden bir şekilde. Ondan sonra. Tüm e, tarih şeylerinde gördüğünüz gibi ins insanları e, önemli eşyalara vesaire falan gömüyorlar. Burada kedim var ya, yokmuş kedi. Biraz okuyup anlamaya çalışıyorum. E, aynen burada öyle yazıyor. On, on few occasion the deceased was buried. İnsan bazen de yakıp öyle şey yapıyorlarmış. At the end to marital, a band decorated with concentric circles was found. It's from, from the form of two Şimdi şimdi değişik bir şey var onu da okuyayım. The ritual consisted in dying and the deceased, deceased, deceased, person's hair, <gülüyor> right, and then cutting of some logs which were kept in such containers Remember us? Ooo. Bazen insanın saçını kesip remember hatırlamak için saklıyorlarmış. Aslında bunlar hiçbir bana yabancı gelmedi yani. Biz ne yapıyoruz bunlar böyle şeyler? Doğru mu? Doğru. Neyse Navetta, Nes Tudos ile ilgili diğer açıklamalara geçelim. Şöyle eski gördüğünüz gibi resimler var. Bakın insanlar. Exnavation Restoration Works at the End of 1950'lerde çalışmış bu insanlar burada. Maria Luisa Serra, Belabre, Collection. Çalışmışlar bakın insanlar bunları bulmuşlar. Çıkarıyorlar vesaire. Şöyle okumaya çalışıyorum. Resimlere bakınız. Evet güneş de yüzüme doldu. Estudon Sunaveta 1950'lerde çıktı kimin tarafından Doktor Luis Pelicot ve Maria Luisa Serra tarafından bunlar bayağı çalışmışlar ve çıkarmaya çalışmışlar vesaire işte kapısı nerede girişi nerede vesaire büyük bir oliv ağacı varmış orada giriş mümkün değilmiş daha sonra düzeltmişler falan vesaire nasıl kazıklarını filan diyor. İşte 100 tane insan iskeleti bulunmuş. Ondan sonra müzeye Menorca'da bunlar Menorca Müzesi'nde sergileniyormuş bu arada. Menorca Müzesi'ne gitmek lazım. şimdi bu orta yani modern bunlar çıktı. Bunlar gitmek gerekiyor. The restoration Workers area by groups ondan sonra Ministry of Culture takip etmiş bunları şey yap, yapmış vesaire. Çok uzatmadan konuyu Yine geçelim şimdi Menorca'da olduk diye günden beri çekim yapıyor. Ama Menorca nerede bilmeyenler de duysun. Tekrar anlatıyorum. Menorca ııımm e İtalya'nın batısındaki yani İtalya olarak düşündüğümüzde İtalya'nın batısıyla İspanya'nın doğusunda kalan bir deniz var gördüğünüz gibi o denizin ismi işte İstas şey Marbalearaz yani Balear denizi İşte bu da Balear denizinde İspanya Balear denizinde bulunan üç tane ada var bir Ibiza bir Menorca bir Mallorca. her zaman bunları söylenirler üç, üç ıı, takım ada deniz İstas Balearaz deniyor yani Balear adaları deniyor. Bu Bleral adalarında en yakını İspanya ya Ibiza. Orta yakını Menorca, en uzağı da Menorca. İşte burası stüdyo değil kaç günden beri buralarda çekim yapıyorum ben. Gördüğünüz gibi şöyle bir burası bu tarafına kalıyor. İspanyal'da sonrasında İspanyal'da 3 taraflarda kalıyor. Navete Desdons da burada. Mao, e, Mao şehrini hatırlamıyorum. Wikipedia Menorkiya'nın orada haritası hepsi çıkacak. Hepsi çıkıyor oradan rahat rahat bakın merak edenler. Navete Desdons işte. Sütideyla e, belediyesinin, belediyesiyle Mao belediyesine giderken yani artık şehre mi diyeyim, ne diyeyim? Giderken yol üzerinde Navete Desdons Burada onlarla ilgili açıklamalar var, işte Menorca 5 km'lik yer vesaire diyor. çok uzatmadan geçelim. Şimdi Navetta destudu olsa nasıl bir yermiş, böyle uzaydan çekmişler muhtemelen, gördüğünüz gibi böyle şeyler bulmuşlar. The historical context of Menorca's Fun in the in Menorca between 1400 ve 1850 before Christmas, yani İsa'dan önce, 1400 ve 850 yılları arasında ee, bulunduğuna göre muhtemelen tabii ki, yani muhtemelen de bir şey yok, %100. Menorca'da o zamanlar yaşayan insanlar var. Demek ki Menorca hala adaydı. Buradan bu çıkıyor herhalde denler. Buradaki insanlar nereden gelmiş kimlere gitmiş falan sorarlarsa. Bir de bildiğim şey şu var. Bu konudan bağlısı. Menorca'nın şu haritada gösterdiğim Bazı hani burası dediyim mi Stadella'da de kalıyorum ben burada yaşıyorum diye. Hani nerede olduğunu hatırlamıyorum. Buralardan başka küçük, şurada, şöyle şöyle şöyle küçük belediyelikler var. Bu bildiklerinden bir adı. eskiden Eskilerin George George'danmış. Şimdi buraya İngilizler sömürge yapmaya gel ama bunlar onları püskürtmüş. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda buradaki St. George Bakın yine internette ismini değiştirmişler başka bir isim yapmışlar o yüzden buradaki bazı e, Yani şunu demek istiyorum burada yıllar önce İngiltere gelmiş sömürge okuramamış Hatta bunların da kelt oldukları düşünüyormuş burada anlattıklarıma göre muhtemelen burada eskiden e, Artık nasıl geldiler yukarılardan falan mı geldiler artık düşündü düşün şöyle ara parçasını yukarıdan derken Fransa'nın oradan falan Gelmiş alabilirlerkenler bir şekilde buraya yerleşmişler Daha sonra burası bir şekilde İspanya'nın olmuş Çünkü malumunuz yani İspanya Öbür Amerika'ya giden adam buraya alamayacak mı? Alır tabii ki Sonra İngiltere'den gelmişler ama buraya söylememişler. söylememişler Yoksa buraya benim kendime mümkün değildi yani Nasıl geleyim? Her neyse Çok fazla uzatmadan Hikaye kısmına geçmeden işte Nasıl gömülüyormuş insanların falan buraya. Sağ olsunlar resimini anlatmışlar Şöyle yakından çekeyim Hatta buraya bir tane minik bir arkadaşımız Takılıyor <gülüyor> İşte, nasıl oluyormuş falan diye anlatmışlar. As to those naveta 1000 ve 1800 arasında. Navetas are tones unique to Menoroka, Menoroka'daki tek şeylerde. They may be round or <gülüyor> elongated with one of the two strays, they may be inside. Çeşitli farklılar, çeşitli farklı bir şekilde farklı, ol, farklı olabiliyormuş yapıları. Ondan sonra 1892'de ee, çalışmalara başlamışlar görüyordu. Başlamışlar değil ya. Bence fotoğraf çıkmışlar. Çalışmalar. Çünkü 1918'de 19, adam kapıya almıştı demek ki öncesinde adam kafasından ilham gelip yazmıyor muhtemelen bir bildiği var ki yazıyor. Öncesinde tabi biliniyordu muhtemelen buradaki yaşayanlar bu nedir diye merak edip gelmişler de tabi ki soruşta tarihe nasıl ortaya çıkacak. The term Navetta'da, bu da burası önünde burayı okuyup bitirelim konuyu. This was only known Navetta until the end of 19 century'nin sonuna kadar Navetta olarak biliniyormuş. Bu, bu ismi de Joan Ravis. Şimdi de kişidir demiştim mi? ya, kitap yazmış, Antik Uyuylaz, Celtic Nastera, Isra'da Menorca, her Türkçe, sağ olsun İngilizce çevirmişler, Celtic Antics on the Eisentop, Menorca, yani Menorca adasındaki sert kalıntıları diye türkcüyü çevirebiliriz kitabı. 1818'i yazmış ve bunu Naveta olarak isimlendiriyoruz. Naveta ne anlamak geliyor biliyor musunuz? Katalan dilinde küçük gemi, Naveta. Bakın bunu da öğrenmiş olduk, Native native deyip duruyorduk. Bunu da öğrenmiş olduk. Çünkü he considered the entrance of after both an temple of Isis who it, in the 19th Bu adam da tabii 1818'dan bahsederken hmm. bunu küçük bir gemi, gemi, olarak, gemi olarak falan olduğu düşünülmüş. Daha sonra işte denizcilikle ilgili bir şey olduğunu düşünmüş. Öyle kıvrı verdi, yuvarlak yuvarlayı verdim cümleyi. Popüler kültürde de e, Generation, Generation. Ha, bir de şimdi de okuyayım. Bence bunlar bir şey söyleyeyim. E, buraya gelmeden küçük küçük araştırma yaptım. Wikipedia'dan bunu okudum. Aynısını kopyalamışlar. Gerçekten aynısı. Bunu da okuyayım. Hatta ben bunu okudum. Söyleyeyim. Bu eski şey yani, de yani popüler kültürde diyeyim de. Ne derelim? Efsaneye göre, efsaneye göre burada iki tane giant varmış. Yani büyük bir dev varmış. Bu yerlerden bir, bir kıza aşık olmuş ve bu kızı nasıl tavlayalım, nasıl şey yapalım diye kendi kendine bir rekabete girişmiş. Ee, bunu ben devam edip anlatayım çünkü aklımız zaten hikaye Devam şey yapmış e, Nasıl kızı şey tavlayın diye düşünmüşsü Bir tanesi mezarı yapmaya başlamış Bir tanesi de kuru yapmaya başlamış Ama bir tanesi e, Diğerinden hani, kim önce bitirirse Kızı o alacakmış Bir tanesi biraz kumraslı bir kumrası şey yapmış e, taşı, Son taşı koyması Girikirken taşı öteki Deva at, atmış yani dev, dev, dev Büyük insanlar Ve dev ölünce Diğeri diğeri öyle bir şeydi galiba Bakın Wikipedia'dan yazıyor folklorik kısmında maalesef İngilizce çevirirsiniz Google Translation'da önemli değil Öyle olunca kız da iki ve ölmüş Kız ölükten sonra da buraya gömülmüş Bu da efsanesi bunu Bana sorarsanız bu artık bütün halk hikayelerinde duyduğumuz klasik efsane olduğu için bana çok inandırıcı gelmedi Ama şu araştırma yapan kitap adamın 1918'deki kitabı da bence minorki dili bilen birisi varsa gelsin Allah razı olsun çevirsin bize de faydası olsun Şuradaki inekleri göstermeden edemeyeceğim Otluş, Otluyorlar yazık o arada. tatlı tatlı Burada bak, fazla gösterecek bir şey yok burası resmen Ova'nın ortasında gibiyim Bakalım ne kadar yürüyeceğim bakalım neler varmış ne varmış ne yokmuş Şimdi anlaşılacak fazla da insanları sıkışkan Burada şimdilik durdurmak istiyorum görüşmek üzere İşte olsa Böyle çok uzun, çok kısa bir yani. Yaklaşık beş dakika filandı ama rüzgardan, rüzgar arkadan ittiği için biraz uçarak geldim. Ve Nevada'de sudons böyle bu şekilde bir mezar arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçeriye giriş varsa, bu nedeniyle hemen gireceğim Nevada'ya bir bakacağım. Çok da burada kalıp da üşümekte istemiyorum açıkçası. Hemen okuyalım burada. Architecture of Southern Nevada dediklerimi diye açıklama yapmışlar. Orada ne kadar kaç santim vesaire onlardan bahsetmişler. İşte içinde iki tane chambers varmış. Yani chambers oda mezar aslında demek. Oda mezar demek. The grounds are the other of the upper floor. Devin var var ya resimde kat kat yapmışlar gibisinden. Ondan sonra Merdiven ikisi arasında bağlantı sağlıyormuş vesaire. Haa aslında bu var ya biraz mısır piramitlerine benziyor bence. Çünkü bakın şöyle diyor. By the means of a rectangular shaft. The door giving into antechamber faces 251 e, north. Yani 251. artık e, da, dereceden diyor şöyle işaret var. 251 derecesinden yani. Word. Ben bence şöyle bunları okuyarak bakam etmemi söyleyeyim size. Yani öyle bir şekilde yapmışlar ki e, güneşin batışı. Camdan bir şekilde kapı, kapıya geliyormuş yani o kişiyi gösteriyormuş gibi bir şey anlatamadım şu an ama piremetleri biraz blend demek istedim çok iyi anladım. Diamond was built using şey falan. Sıcak geçeyim burayı. İşte içinde piremete içinde var üç tane layer üç tane tabaka varmış yani iç tabaka vesaire. İşte şunları küçük taşları koymak için önümü koymak için. Ondan sonra bi de şöyle bir şey bi de şöyle bir şey okumuştum ben burada yazmıyor ama buradaki yaşayan bu topluluk artık kentler topluluğu bu yapıda hiçbir şekilde deniz ürünleri kullanmamışlar yani bu çok enteresan adada yaşıyorsun deniz ürünlerini yiyorsun ne kullanıyorsun ve bu yapıda kullanamam bu çok enteresan muhtemelen bu burada, ben bur buradan şu çıkıyor muhtemelen bu kişiler artık denize mi tapıyorlar deniz ürünlerini mi tapıyorlar yani bir şekilde tapın tapınıyorlar ki nasıl Hindistan'dan ineklere tapınıp da yemedikleri gibi muhtemelen o yüzden bir şekilde deniz ürünleri de Kullanmışlar bu yafıda. Bayağı büyük bu arada. Şöyle kendimi uzak uzak çift ettim. Şöyle yukayı dokunuyorum yani mezara. Gör gördüğünüz gibi bilmem kaç yıllık tarihe dokunduk. Bayağı bir yüksek. Yani benim boyum 170 ise Bu benim iki katımdan birazcık daha fazla. Böyle yani şemezle buluşuyorum. Rüzgar çok fazla. O yüzden ama burada küçük bir böyle kafetere gibi şey yapmışlar yani. Kafetere değil mi Var gördüğünüz gibi kamerada Güneşin Ersin çalışıyor bravo gerçekten bayağı da şöyle dolaşıyorum çevresini bayağı büyük dolaş dolaş bitmiyor yani bunu bulan adamın buna gemi demiş yani mesela da gemi demek demiştim ya açıklamada öyle yazıyordu okumuştum ya bu da gerçekten bunu gören bir insan yani bu gemi gibi falan diye düşünmesi de gerçekten normal bir de bir şey söyleyeyim New Yorka'da hep bu şekilde duvarlar var. Ya bunlar da nasıl yapışmış, nasıl olmuş falan diye soruyorum ben. Bir şekilde bunu yapan uygulamalar varmış. Ve Bu tarafından, evet. ve arka tarafında çümento yok. Bir şekilde içinden içinden taşları yapıştırmışlar. Buraya da bu şekilde çevrede bir şeyler gördüğünüz gibi. Gerçekten değişik yani. Hani gözükmalı. Bu taşları size de sorsalar bana hallerim beni uzaklardır. Öğrendik çünkü. Şöyle dolaşayım biraz daha. Bu da puerta yani kapısı. böyle de büyük güzel bir yer. Burada fotoğraf çekinmezsem olmaz tabii ki. Birazdan çekileceğim fotoğraf. İçinde pek bir şey gözükmüyor. Ee, bence bu iyi olmuş yani. Şu, bir de bu yerlerde hep evi var. Evi acayip bir şekilde çıkmış yerlerde. Böyle kayalık bir yer. Çevesine dolaşıyorum ve çekiyorum. Miskin evi gümeşleri var burada. Gözüm de onlar da benim şu anda. İşte yani bu şekilde... Peki e, ne diyelim mezar anıt mezar demeyelim de gümü mezar yok ne demişim o da mezar turumuzdan böylece sona erdi herkese ay evet şuradaki minikliklerden size sevgiler evet herkese esnaf et alde tutuldan sevgiler eğer Melior kıyı gelirseniz burayı görmesini tavsiye ederim çünkü tarihi bir yer değişik bir yer Örnekmiş olursunuz. Ayrıca günün kudumu biraz evmiş. Birazdan ben gittim derseniz de günün belki gittim de gelmeden almadığınız uyuyorum. Sesim iyi gelmiştir Çok aşırı rüzgar var çünkü. Herkese sevgiler selamlar, öpüyorum. Eğer videonuz buraya kadar sonuna kadar gelebilecekseniz tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum aynı zamanda. Bay bay